Merhaba, hayırlı günler sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videomda yine sizlerle beraberim. Evet canlarım, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün de sizler, sizlere yepyeni bir örnekle geldim. Örneğimiz çok güzel arkadaşlar. Farklı iplerle denedim sizler için görmeniz için hepsinde de çok güzel durdu arkadaşlar örneğimiz 16 ilmek ve katlarından oluşuyor arkadaşlar 16 yani öreceğiniz hırkaya yeleğe kazağa göre 16-16-16 ilmek atacaksınız en sonuna da 2 tane her başa bırakmak için 2 tane ilave ilmek ilave edecek, edeceksiniz arkadaşlar. Görmeniz için mavi de e, renginde ve portakal e, e, renginde iplerle size ördüm göstermeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi ayrı bir ipte ve yine 3 numaralı şişle size anlatımımı yapacağım arkadaşlar. Bu ikisini bu ikisini 3 numaralı şişlerle ördüm. Mavi ise 3.5 numaralı şişle ördüm arkadaşlar. İp orta kalınlıkta olduğu için bunlar maviye göre biraz bir tık inceydi arkadaşlar. O yüzden bu, bu ikisini 3 numaralı şişle, mavi ise 3.5 numaralı şişle ördüm. Yine anlatımımı size ise 3, 3 numaralı şişle ve gül kurusu bir iple göstereceğim arkadaşlar isterseniz bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimize başlayalım bu arada kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar kanalım henüz yeni sizin desteğinizi ihtiyacım var kanalıma ücretsiz abone olmayı olumlu veya olumsuz bir nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar rica ediyorum sizden de sizin desteklerinizi ihtiyacım var. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ben size iki örnek üzerinden anlatacağım için şişime 36 ilmek attım. Ve bir sırada düz ördüm, ters ördüm ve geldim arkadaşlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim deyip örneğimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ördüm. İki ters. üç düz bir iki ve üç üç düz arkadaşlar şimdi iki ilmeğimi böyle şişimde bollaştırarak soldan sağa doğru bir kesimi yapıyorum arkadaşlar Evet şişimin başını doluyorum iki ilmek ters Tekrardan şişimin başını doluyorum. İki ilmeğin yönlerini değiştirerek bu sefer de sağdan sola doğru sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. 3 tane düz. 1 2 ve 3. 4 tane ters. 1 2 üç ve dört şimdi üç tane ters üç tane düz bir iki ve üç İki ilmeği biraz böyle bollaştırarak soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar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 2 ilmek ters 2 ilmek düz arkadaşlar Bunlar benim kenar ilmeklerim 2 tane düz Evet arkadaşlar Şimdi örneğimizin Arka sırasındayız Kenar ilmeğimi örmeden aldım pardon kenar ilmeğimi aldım bir ters ördüm şimdi iki tane düz burada bir karışıklık oldu iki tane düz bir 2 3 4 5 tane doladığımız ilmekle 5 tane ters ördük arkadaşlar. 2 tane düz. 1 2 3 4 ve 5 4 tane düz. 1 2 3 ve 4 5 tane ters arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 2 tane ters. Düz arkadaşlar. 5 tane ters. 1 2 3 4 ve 5 2 düz 2 tane ters arkadaşlar. Evet Arkadaşlar Şimdi Örneğimizin Ön Sırasındayız Bismillahirrahmanirrahim Kenar ilmeğimi Örmeden Aldım Ardından Bir Tane Düz Ördüm İki Tane Ters İpim de Şişime Dolanıyor Bu Arada Bir Ve iki tane düz ördüm burada arkadaşlar. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım, bir düz ördüm. İki tane ters. Bir bir düz, bir doladım. Şimdi de sağdan sola doğru bir kesim yapacağım arkadaşlar. 2 ilmek düz. 1 2 4 tane ters. 1 2 3 ve 4. İki tane düz. İki ilmeğimi yönü değiştirerek, bu defa yine soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Bir doluyorum şişimin başını, bir düz örüyorum. Tekrardan iki tane ters. bir düz şişimin başını doluyorum şimdi sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar sağdan sola doğru iki tane düz iki ters iki tane düz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız arkadaşlar arka sırada hiçbir işlem yok. Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmeklerde arka sırada ters olarak örülecek arkadaşlar. Ben arka sırayı öreyim ön yüzde sizinle görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir düzümü ördüm. İki ters. Üç iki tane ters. Bir düz ördüm arkadaşlar. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. Bir. 2 tane düz ördüm. 2 ters. Bir. 2 te Düz. Ve şimdi yine sola doğru bir kesim yapıyorum. Arkadaşlar. Bir tane düz bir iki üç ve dört dört tane ters ördüm bir düz ördüm 2 ilmeğimi yönünü değiştirerek Soldan sağa doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir doladım. 2 düz. 1 2 2 ters. 2 düz. Şişimin başını doluyorum. 2 ilmek. Bu sefer de sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz arkadaşlar. Kenar ilmeklerim bunlar benim. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırasında hiçbir işlem yoktur arkadaşlar. Tersi ters düzü düz olarak öreceğiz. Ben arka sırayı örüp ön yüzde görüşelim sizlerle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düzüm ördüm. İki tane ters. Arkadaşlar burada hiç düz örecek ilmeğimiz kalmadığından dolayı iki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapacağım. Bir doladım. Bir. 2 Ve üç. Üç tane düz ördüm arkadaşlar. İki ters. Bir. 2 Ve üç. Bir doladım. Bu sefer de sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Dört tane ters. İki 3 ve 4 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. Bir doluyorum. 1 2 ve 3 3 tane düz örüyorum. 2 ters 1 2 3 düz bir doluyorum. Tekrardan yine sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar. 2 tane ters kenar ilmeklerim 2 tane düz evet arkadaşlar şimdi örneğimizin arka sırasındayız tekrardan arka sırayı öreyim ön yüzde görüşelim sizlerle arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Arkadaşlar bu sırada bir değişiklik yapacağız. İkinci e, örneğimize başlarken bir düz bunlar benim kenar ilmeklerim. Bir iki 3 4 5 tane düz ördüm arkadaşlar burada. Yani ters olanları da düze çevirdim arkadaşlar. ikinci örneğimizde. 2 İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bir doladım. 2 ilmek ters. Tekrardan bir doladım. İki ilmeği bu sefer de sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Sağdan sola doğru. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 tane düz ördüm arkadaşlar burada. 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapacağım arkadaşlar. Şişimin başını doluyorum. 2 ilmek Ters örüyorum. İpim şişime geçi verdi. Tekrardan şişimin başını doluyorum. 2 ilmek soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Pardon. Sağdan sola doğru bir kesim yapacağız. Üç tane düz. Bunlar bizim örneğimiz için olan düzler. Bu tersleri de düze çeviriyoruz arkadaşlar burada. Beş tane düz ördük. Kenar ilmeklerinden beraber 6-7 tane düz oluyor arkadaşlar. Arka yüzde yine hiçbir işlem yok arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Tersi ters düzü düz. Doladığımız ilmekler her zaman için arka sırada ters olarak örülüyor arkadaşlar. Ön yüze düz çıksın diye. İsterseniz ben arka sırayı öreyim. Ön yüze görüşelim sizlerle arkadaşlar. Videomuz uzamasın. Sizleri sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Videomuz uzamasın ön yüze görüşelim sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Şey pardon, düz ördüm. İki ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir doladım bir düz ördüm. 2 ters bir düz bir doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane düz ördüm arkadaşlar ilmeklerimi yönlerini değiştirerek burada yine Soldan sağa doğru bir kesim yapacağım arkadaşlar. İpimi doladım şişimin başını. Bir tane düz ördüm. İki ters. Bir düz ördüm. Tekrardan şişimin başını doladım. Bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane düz ördüm arkadaşlar. Kenar ilmeklerimle beraber altı tane düz ördüm. Şimdi geldik yine örneğimizin arka sırasına. Arkadaşlar arka sırasında dediğim gibi hiçbir işlem yok. Ters ters düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmekler de ters örülecek arkadaşlar. Ben arka sırayı öreyim. Ön yüzde görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin tekrardan ön yüzündeyiz. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek Soldan sağa doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. Bir doladım. 1 2 düz ördüm. 2 ters. 1 2 düz ördüm arkadaşlar. Bir doladım. Şimdi de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi tekrardan yine iki ilmeğimi yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesimi yapacağım arkadaşlar. bir doladım iki düz iki ters tekrardan iki düz bir doladım iki ilmeğimi bu seferde Sağdan sola doğru bir kesim yaptım. Bir. 2 Üç. Dört. Kenar ilmeklerimle beraber beş tane düz ördüm arkadaşlar. Evet. Şimdi yine geldik örneğimizin arka sırasına. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar arka yüzde hiçbir işlem yok. Ters ters düzü düz olarak öreceğiz. Doladığımız ilmekler de ters olarak örülecek arkadaşlar. Ben arka yüzü öreyim ön yüzde sizlerle görüşelim inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi örneğimizin tekrardan yine ön yüzündeyiz, ön sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, 2 üç tane düz ördüm. 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. 1 doladım. 1 2 3 2 ters 1 3 3 tane düz ördüm 2 ilmeğimi bu sefer de sola doğru sağdan sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 beş. pardon 5.yi Diğer ilmekle beraber yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar. Bir doladım. Bir. 2 Üç. Düz ördüm. İki ters. 1 2 3 şişimin başını doladım. 2 ilmeği seferde so sağdan sola doğru bir kesim yaptım arkadaşlar. 1 2 3 ve kenar ilmeği ile Dört tane düz ördüm arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan örneğimizin arka sırasındayız. Arka sırayı öre öreyim ön yüzde görüşelim sizlerle beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğimizin tekrardan ön sırasındayız. Ee, ön, ön sırasında arkadaşlar burada tekrardan şu ilk e, şeyde başladığımızı ilk sırada başladığımızı tekrardan buraya devam ettireceğiz arkadaşlar yani altta yaptığımızı tekrardan buraya yapacağız ben onu da yapayım sizlerle beraber tek, e, arkadaşlar ondan sonra inşallah videomuzu sonlandıralım Evet, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki düzümü ördüm. Bunlar benim kenar ilmeklerim. İki ters. Üç düz. Bir. İki. Ve 3. Üç. İki ilmeğimin yönlerini değiştirerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum arkadaşlar şişimin başını doluyorum iki ters bu iki e, ortadaki iki ters sabit olarak hiç değişmiyor arkadaşlar hep ters olarak devam ediyor. Tekrardan şişimin başını doluyorum. Bu sefer de sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. Arkadaşlar. 3 düz. 1 2 ve 3 Şimdi 4 tane ters tekrardan arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 3 3 düz 1 2 ve 3 2 ilmeğimin yönünü değiştirerek yine soldan sağa doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar şişimin başını doluyorum 2 ters tekrardan şişimin başını doluyorum 2 ilmeği bu seferde sağdan sola doğru bir kesim yapacağız arkadaşlar 1 2 ve 3 iki ters ve kenar ilmeklerim iki tane düz arkadaşlar evet arkadaşlar örneğimiz bu kadardı pardon düzeltme yapayım ipim dolandı. Evet. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, umarım sizler de beğenerek ve severek örersiniz. Kanalıma geldiğiniz için, beni dinlediğiniz için Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ıı, olumlu veya olumsuz yorumlar atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinizin desteğine ihtiyacım var. Kanalım yeni olduğu için. hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Yepyeni bir videomda tekrardan sizlerle beraber ıı, olmak üzere hoşçakalın. Sevgi ve saygılarla kalın arkadaşlar.